Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bilgilendirici videolar serisiyle karşınızdayız. Ee, akü Sülfat Giderici Cihazı yapacağız bu videomuzda. Ee, akü Sülfat Giderici Cihazı yapmadan önce bu cihazın ne işe yarınını, sizlere birkaç bir şeylerden bahsedelim. Ee, akümüz zamanla sülfatlaşma meydana gelebiliyor. Akülerimizde eski akü oldu. Ölü akü diyorlar buna da. Akümüzde sülfatlaşma meydana geldikçe ne oluyor? Şarj tutmama gibi problem oluşuyor. Ee, bu cihazı yaptıktan sonra e akümüzün içindeki sülfatı giderip sıvı dönüştürüyor. E, bu şekilde de akümüzün e, tekrardan eski performansını dönüş oluyor. Tabii ki bir sıfır akümeyi tutmasa bile ancak uzun bir dönem yine tekrardan akümüzü kullanmaya devam edebiliyoruz bu şekilde. E, bu işlemi yapmadan önce size birkaç daha bilgi vereyim. E, bu işlemden önce yani bu devreyi kurduktan önce akümüzün yoğunluğunu yani sıvı yoğunluğunu ve ayretten de savsu ilavesinin her şeyini A'dan Z'yi yapıp o şekilde şarjda tutun. Bir de kapaklarını açın. Bunu açmamızdaki sebep o patlamaları engellemek için. Bunu tekrardan belirteyim. Çünkü e, bu işler elektronik işleri şakaya gelmez. E, bir bu yapacağımız cihaz 220 voltla çalışıyor. Ondan dolayı biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. E, herhangi bir çarpma olayına dikkat etmek için plastikle yalıtım yapın. E, kutunun içinde bu kullanım devreyi. E, şimdi sizi fazla tutmadan devrenin yapımına geçelim ve burada da Burada da görmüş olacaksınız devremizin çalışıp çalışmadığını. Ayriyetten de bir diğer videoda aracımızın tamamen aküsünün onarım işini bitirdikten sonra çünkü birkaç kere bu işleme takı aküyü. Aküyü arabaya takacağım ve siz de çalışıp çalışmadığını görmüş olacaksınız. Ben de ilk defa deniyorum bu sistemi. İhtiyatlarla araştırdım onların kararıyla yordum bu sistemi ve ben de denemek istedim. Size de paylaştım bu bilgiyi arabamıza da çalışırsa demek ki akümüz sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Yani videoyu geçelim ve yapım aşamaları gelsin. Sistemi kurmak çok basit. Ee, ufak tefek elektronik bilginiz var ise bu sistemi bu şekilde kurabilirsiniz. Ben şimdi buraya malzemeleri hazırladım. Ee, şurada gördüğünüz gibi devremizin soğutucusu olacak blok bunu nereden temin ettim şurada gördünüz ekran kartı bu bozuk ekran kartı yatağımın altında duruyordu yatağımın altında ufak, ufak böyle parçalar atmam burada mesela yatağımın altında duruyordu mesela parçaları böyle atmam kenara koyarım ee, bunu da diğer videomda mesela minatoly adlı videomda belirtmiştim ve şimdi lazım oldu ee, burada kullanacağız bunu bu alüminyum blok bu devreyi soğutmak için bu köprü diyot şurada şöyle kodları da yazıyor bu köprü diyot köprü diyotla Kapasitör bağlantısı yapacağız. Kapasitörümüz de burada. Şöyle görebilirsiniz. Daha sonra da şurada menteşelerimiz var. Bu menteşelerle ise bunların bağlantısını yani devreye bağlantısını yapacağız. Şu soketleri birine buraya birleştirme bağlantısını yapacağız. Bunu ise buraya edeceğiz Bu şekilde. Bu diyotumuz soğutması için. Zaten bu blok buna fazlasıyla yeterli olacak. zaten Bilisayar, bilgisayar ekran kartına yetiyorsa bunda niye yetmesin? Ee, şöyle ortalayacağız bu şekilde. Ortalayıp buraya vid alacağız bunu güzel gene. Ee, tabii ki arasında termal macunu da süreceğiz bunu. O şekilde balansını yapacağız. Termal macunu sürmemizdeki amaç ise aradaki boşlukları kapatıp daha iyi ısı yalıtımı yapması için. Yani bundan dolayı. Diğer malzemelerle de bahsedelim. Hazır buraya malzemelerimiz kurmuşken. Termal macunumuz bu şekilde. Ee, bu mesela bu Anakart yani bilgisayarımızın işlerinde kullanması için kullanılan macun Bunu yine sakladım işim oldukça kullanıyorum Bu da yatağın aynı şekilde Yani bunu uzun zamandır kullanmadım Bir sene geçmiştir şimdi kullanmak nasip oldu Böyle bu şekilde projelerimizde kullanıyoruz Bunu da şöyle kenara alalım Bir diğer makinemiz ise multimetre Olmazsa olmaz bu cihazla ile akümüzün durumunu ölçeceğiz Bunların olması sizin için kolaylık olur Burada ben size akünün durumunu ölçeceğim İlk başta boşta daha sonra saksı ekledikten sonra saksı ekledikten sonra ki voltajına bakacağız daha sonra bu devreyi kurduktan sonra voltaj izlediğini de gerçekleştireceğiz bu şekilde sizlere göstereceğim ee, yardımcı ekipmanlardan birinden değeri de elektrik bandı ee, bu devreleri kabloları bölümüne birleştirip buraya bağlantılarını yapalım daha sonra ise elektrik bandıyla bu uçları bağlantı ki olası bir kaçak durumunu engellemiş olalım ee, neden diye böyle bir şey yapacağız çünkü 220 volta bağlı olduğu için yani güvenlik önlemi olarak Bu işlem yapacağız Fazla da bir teferatı yok yani Bunlar bu birbirine bağlanacak Bu da bağlantımız olacak Şöyle şunu buraya bağlayacağız örnek veriyorum Bunun yerleri var tabi ki bağlamak için Bunu buraya bağlayacağız Bunu da bu şekilde yapacağız bağlayacağız. Bunu da mesela aktaracağız gücü Bu şekilde akümüzdeki destriflatör işlemini halletmiş olacak Şimdi sıra geçelim yapım aşamasına, yapım aşamasından sonra akünün durumlarını belirtelim size ve bu şekilde akümüz kurtulacak mı? hep birlikte göreceğiz, e, aracımda da çalıştırıp deneyeceğim bu aküyü ilk başta e, aracımızı çalıştırsa, sonsuz bir şekilde şarj olmuştur demek ilk olarak şu popuşları takmakla başlayalım işe Kapışların taktık yani böylelem yapmadan direkt böyle bu şekilde takabileceğiz bunu. Bunu yüzden o yaptım. Lemiden daha sağlam olacağını düşündüğüm için bu şekilde yaptım. bloğumuzun da yaptık şimdi bloğumuza bunu buraya yapıştıracağız soğutma görmesi için bunu ilk olarak şu macunumuzu sürelim araya Bu şekilde macunumuzu sürdük şimdi Buraya bunu masajlaması Bu şekilde bağlantımızı yaptık köprü diyotumuzu soğutma işleminde sorunsuz bir şekilde halledecek macunumuz kenardan zaten taştı yeterli bir şekilde miktarda şimdi sıra bunun balansına yapmaya geldi ee, köprü diyot olarak ise şurada görünen köprü diyotu kullandım kodu burada yazıyor kbpc 3510 diyotu kullandım ee, burada artı şurada göreceğiniz şu uç artı yani yön olarak farklı olan şu artı yanındaki ise şu ac yani 220 volt şu iki 220 volt çapraz olarak bu uçla bu uç artıyla eksi şu ikisi bu ikisi eksi de diyebiliriz. Bunun artı burası da 220 voltun ettirin artısı. Şimdi sıra bunları birbirine bağlantılamaya geldi. Bunu bağlamak için ilk olarak ağacı olan yere kondansatörümüzün bir ucunu takıyoruz şu şekilde. Ağacı diye yazıyor zaten. Böyle şu şekilde takıyoruz. Daha sonra ise bu 220 voltlu kablo yani elektrimiz bağlayacağımız kablomuz şekilde. Ucunu görebiliyorsunuz. Bununla herhangi bir ucunu karşısındaki kısma takıyoruz. Şu şekilde çaprazda olacak şekilde herhangi bir kablo takabilirsiniz görüntü bu şekilde olacak şu artı uçla şu arkadaki çaprazındaki eksi uç boşta kalacak bağlantı bu şekilde olacak daha sonra ise burada gördüğünüz şu uçları birbirine birleştireceğiz bu şekilde ben bunu bu şekilde yapmamın sebebi ileride belki projeyi geliştirebilirim diye bu şekilde uç ekledim siz bu uçları ekleme edebilirsiniz ben bunları şimdi birbirine birleştireceğim bağlantı yardımıyla bu şekilde birbirine birleştireceğim ben denemek için bu şekilde yaptım. Daha sonra ileride projeyi biraz daha geliştireceğiz. Evet, devremiz bu şekilde oldu. Kondasyonumuzun ucuyla 200mm'dan gelen ucun herhangi bir ucu birleştiriyoruz. Kondasyonumuz zaten RTX uçsuz. Daha sonra ise diyotumuzun ac yazan kısmındaki karşıdaki ucuna bağlıyoruz bu şekilde. Görüntü bu şekilde olacak. Eee uçlar ise artı ile eksi uçlardır. Yani şu artı uçla karşıdaki artı uç kalacak boşta. Buraya akü bağlanacak. Evet, bu uçların aküye gideceğini söylemiştik boşta kalan uçlar. Ee, şöyle bir kablo yaptım aküye bağlantı yapmak için soketli. Yani şu siyah olduğu için onu eksi diyelim kafamız karışmaması için. Şu şekilde şuraya da takalım bu soketi. Daha sonra ise şuna da bir soket yapalım. Bunda artı uç yapacağız. Evet, şu an bu ucu da yaptım şu şekilde. Bunda da artı yapmıştık. Şurada zaten artı diye yazıyor devrenin üstünde. Şu şekilde buraya onda da bağlantısını yapalım. Evet. Şimdi bu açıkta kalan uçlar ise aküye bağlansın. yaptığınızda aküdeki sıfatları çözmeye başlayacak. Ve akümüzü artık eski performansına %80-90 aralarında çıkartacak. Devreye şu şekilde elektrik bandı ile yaratıyorum ki e, Birbirine değip de herhangi bir sorun olmasın diye Evet Devremiz hazır, artık test, ede yani test edebiliriz artık devremizi e, Test etmeden önce akümüzü İlkten bir saf su ilavesini falan garç yetiştirelim e, Onu da hallettikten sonra devremizi çalıştırıp deneyelim. Bakalım devremiz aktif hale gelecek mi? Şöyle malzemeyi toparlayalım. Evet şimdi akümüzün kapaklarını açtık. Ee, şarj sistemine başlamadan önce kapakları açık olması gerekiyor. Çünkü olası bir gaz sıkışmasında akü şişmemesi için. Şu şekilde voltajımızı derece konumuna getirip şimdi voltajın ölçüsünü yapacağız. Evet şu an 3 3.70 oranında bir güç var. 381 fencere veriyor. Evet 3.80 watt'lık bir güç var. Yani bataryamız tamamen ölü. Hiç kullanılmadığı için içindeki hiçbir enerji kalmamış. E, şu an saf ilavesiz, eee saf su ilavesi gerekiyor saf su ilavesi 3.80 volt oluştu şimdi saf su ilavesi ettikten sonra bakalım voltajda herhangi bir değişiklik olacak mı daha sonrasında devremizi bağladıktan sonra 2-3 saatlik bir e, sufat işleminden sonra bir de tekrar bakacağız e, bir de resarj işlemlerine sokacağız yani doldur boşalt işlemlere akü şarjı ayrıca da başka işlemler de yapacağız e, bunların hepsini zaten videoda yer vereceğim size evet saf su ilavemizi yaptık şimdi voltajını ölçelim saf su ilavesinden sonra şöyle Şuraya bırakayım. Şöyle görünecek şekilde. Evet. 3.90. 91. Yani az önce 3.80'lerdeydi. Yine saf su ilavesinin bir nebze faydası olmuş. Evet şu an ben devreyi bağladım. Sadece voltaj elektrik yani şu devreyi elektriğe bağlamadım. Ben akü takviye güç kaynağı yani akü takviye kablosu kullandım. Siz direkt bu olan uçları açık olan uçları direkt aküye bağlayıp kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde pratik olduğu için bu şekilde yaptım. Şimdi aküyü bağlayalım, yani elektriğimizi verelim. Ondan sonraki voltajına bakalım. İlk başta şu voltaj de Şöyle göstereyim, şöyle kenara alalım. Art ucumuza multimetre yerleştirelim. Bağlantısını yaptık, sonsuz bir şekilde alandık. E, artı yani eksi yazardı eğer yani arıza olsaydı, yanlış bağlantı yapsaydık. E, şimdi elektrimizi bağlantısını yapalım ve bakalım voltajımıza yükselmeye gelecek mi deme. Evet, multimetrede bir arıza olduğu için. Biraz sıkıntılar meydana gelebiliyor ee, ancak gördüğünüz gibi voltajlarda değişme oldu ee, elektriği bağladığımda 5.13 volta kadar çıktı Az önce bu şekilde yoktu yani e, devrem sıkıntısı çalışıyor tekrardan bağlayacağım Şöyle göstereyim size bağlantısını, bağlantı yaptığımda Bir konumuna geliyor ee, Şimdi multimedya akünün olduğu yerden alacağım elektriği büyütmel buradan aldığım için olabilir anınız e, yalnız devre çalışıyor, gördüğünüz gibi otaj düşmeye başladı yine. Devrimizde herhangi bir sıkıntı yok. E, şimdi akümüzün olduğu yere bağlayayım multimetreyi. Buradan pabuçlardan sökelim. gördüğünüz gibi voltaj almaya başladı sülfat gittikçe e, şu an ben de bunu yeni öğreniyorum ancak e, sülfatlaşma gittikçe bu voltaj düşecek diye biliyorum şu şekilde görebilirsiniz şu an voltajımız 22.21 bucavarlarda gidiyor e, sülfat çözüldükçe alt değerlere girecek diye biliyorum e, devrimiz bu şekilde işe yarıyor daha sonra ise doldurma boşalt yapacağız o şekilde yapa yapa yapa yapa akümüzü eski haline dönmüş olacak şu an süfatlaşma işlemi yapıyor yani 3 saat 4 saat bırakacağız ondan sonra akümüzdeki süfatla çözdükten sonra akümüzü şarj tutma sorunu ve eski performansını verememe sorun yani baş basmama sorunlarını çözmüş olacağız e, devremiz sonsuz bir şekilde çalışıyor Bu da kanıtı işte multimetre de bağlı sizin gözünüzün önünde bağlantısını yaptınız zaten Evet e, dediğim gibi oluyor şu an voltaj düşmeye başladı 22 voltları görmüştü şu an 20.9 29.8 civarlarına indi ee, bu şekilde akümüzü kurtaracağımı tahmin ediyorum. Ee, bunu bir de teste sokacağız. Akümüzü 3 volt olarak ölçmüştük. Siz de görmüştünüz bunu. Ee, Tabi ben yani şimdi bunu dışarıda yapın bu işlemi. Çünkü e, bu aküden çıkan gazı solamayın. Ee, ben şimdi dışarı alacağım. Burada göstermek için devreyi bu şekilde kurdum. Ee, şu an düştü. 20.2, 20, 20 19'a kadar geriliyor yavaş yavaş. Ee, bu şekilde yani herhangi bir şey yok. Herkes yapabilir bu devreyi. Ee, ben şimdi Devreyi ben de ilk yeni kurdum ve ilk defa yapıyorum böyle bir devre. Araçımı test edeceğim. Ondan sonra size e, bu devrenin Gerçekten Elinçli mi yani internette gördüğünüz bütün devrelerin elinçli olmadığını Bu videoda öğrenmiş olacaksınız. Bu videoda her şey saf Derecede her şey anlatılıyor. Yani yalan da olan yok. Şu an devre kurulu. Diğer videoları da izledim. E, aynı bu şekilde işlem yapılıyordu. Evet, 19 voltlara kadar düştü. Şu an sülfat çözülüyor. E, demek ki çok fazla sülfat yoktu herhalde. Olsaydı biraz daha değerli bir kredi çıkar diye tahmin ediyorum. E, şimdi şunu söyleyeyim, bu işlem bitsin. Daha sonra ben aracımı aküde marş e, bakalım marş yapacak mı akü? E, 3 volt olarak da zaten multimeter'de görmüştürsünüz. E, sadece böyle bir tarz videolar gelmeyecek. Yani bu denemesini yaptık ve sonucu olumlu diyebiliyorum şu an çalışmasından dolayı. Başka projeler de gelecek ee, başka kendin yap tarzı projeler ve ayrıca de sizi hani, cebinizi yakmayacak durumlar mesela aküyü mesela normalde değiştirmek aksın, 250-300 liradan başlıyor en kötü bir akı almaya aksınız. Ondan dolayı böyle bir devre kurduk. umarım videoyu beğenmişsiniz ee, böyle elimden geldiği kadar yarın videolar atmaya çalışıyorum Evet 18'e düştü biraz da açık sebebi şimdi e, görün diye şu an hiçbir kesme hiçbir işlemi yok e, şu an Yaptığım işlemde 18'e kadar düştü yani gayet de iyi değerler çalışmıyor diye çok üzülmüştüm ancak şu an çalışıyor Sorunsuz devre Eğer videoyu yararlı buluyorsanız kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bir diğer videolarda görüşmek üzere Bir diğer videolarda da bu Yalan dolan videolar var mı onları araştıracağım çünkü mesela bedava internet videoları var ya da bedava elektrikler vesaire Bunların testinde gerçekleştireceğim ve Doğru mu değil mi bunu da öğrenmiş olacaksınız